Eğer 2'nin üçüncü kuvvetini alırsak, bu üç tane 2'yi birbiriyle çarpmakla aynı şeydir, öyle değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2. Ya da aynı şeyi bir tane 1 ile, üç tane 2'nin çarpımı olarak da düşünebiliriz. Evet. Hatta şimdilik bu şekilde düşünelim. Bunun sonucu 8'dir. Şimdi bu tanımı kullanarak, bana 2 iki üzeri 2'nin ne olduğunu söylemenizi istiyorum. 1 çarpı 2 tane 2. Yani, 1 çarpı 2 çarpı 2, 4 eder. Sırada, 2 üzeri 1 var. 1 çarpı, 1 tane 2 ve sonuç 2. Şimdi sırada son derece ilginç bir durum var. Üstlü sayıların bu videoda kullandığım tanımına göre, 2 üzeri 0 ne eder? Şimdi biraz düşünün. Eğer bir matematikçi olsaydınız, şu ana kadar gördüğümüz her şeyle tutarlı olması için 2 üzeri 0'ı nasıl tanımlardınız? Az önce yaptıklarımıza dayanarak yine bir tane 1 ile başlıyorum ve 1'i 2'nin üssü 0 olduğu için 0 tane 2 ile çarpıyorum. 1'i 0 tane 2 ile çarpınca sonuç tabii ki de 1 olur. Peki 2 üzeri 0'ın 1'e eşit olması sizce mantıklı mı? Gelin bir de şu şekilde düşünelim. Bu yaptıklarımız 2 ile alakalıydı. Bu sefer de 3 ile çalışalım. 3 üzeri 4, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 81'dir. Hatta buraya direkt 81 yazacağım. Evet, bu 81'e eşit. 3 üzeri 3, 27'dir. 3 üzeri 2, 9. 3 üzeri 1 de 3'e eşittir. Şimdi, bu tarafta 3'ün kuvvetini azalttığımızda, sağ tarafta ne olduğuna dikkat etmenizi istiyorum. 81'den 27'ye ulaşmak için 3'e bölmemiz gerekir. Ve bu son derece mantıklı. Çünkü 3 üzeri 3'ü bulmak için bir tane 3 azaltmıştık. Kuvvet, 3'ten 2'ye düştüğünde, sağ tarafı yine 3'e bölüyoruz. 9'dan 3 elde etmek için 3'e böleriz, öyle değil mi? Peki, tüm bunlara dayanarak, 3 üzeri 0'ın ne olacağını bana söyleyebilir misiniz? Tekrar ediyorum, sol tarafta kuvveti 1 azalttığımızda sağ tarafı da 3'e bölüyoruz. Bu mantıkla 3 üzeri 0'ın ne olduğunu bulmak için bir kere daha 3'e bölmemiz gerekecek. 3'ü 3'e bölersek 1 elde ederiz. Evet, herhangi bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 1'e eşit olması fikrinin kulağa biraz garip geldiğinin farkındayım. Fakat matematikçiler son derece mantıklı olduğu için bunu bu şekilde tanımladılar. İster üslü sayının tabanındaki sayıyı üssü kere 1 ile çarpmak olarak düşünün. Yani mesela burada 2 üzeri 3 için 1'i 3 tane 2 ile çarpacağız. İsterseniz de buradaki örnekte olduğu gibi sol tarafın üstünü azalttığımızda sağ tarafı da üslü sayının tabanına bölerek devam ettiğinizi düşünün. İki durumda da 2 üzeri 0'ın 3 üzeri 0'ın hatta herhangi bir sayının 0. kuvvetinin 1'e eşit olduğunu göreceksiniz. Evet, herhangi bir sayı dedik. A herhangi bir sayı olsun. A üzeri 0 1'dir. Bu arada bu A'nın 0'a eşit olmadığı durumlarda geçerlidir. Şimdi size daha da ilginç bir soru soracağım. Küçük bir bilmece. Sıfır üzeri sıfır ne eder dersiniz? Evet, sıfırın sıfırıncı kuvvetinden bahsediyorum. Sıfır üzeri sıfırın ilginç olmasının sebebi, buradaki tekniklerin farklı sonuçlar verecek olması. Mesela, bu tekniği kullanırsanız, sonuç sıfır olacakken, buradaysa sıfıra bölünme durumuyla karşılaşacaksınız ve biz, sıfıra bölünme işleminin nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Her neyse, şimdi sizi 0 üzeri 0'ın gizemiyle baş başa bırakacağım.